Şu ana kadar yerleştirme ve boyutlandırmayı iki işlemi kullanarak nasıl yapacağımızı öğrendik. Öteleme ve ölçeklendirme. Animasyoncu arkadaşların artık bu kareye acil ihtiyaçları var. Sık sık ofisinize uğrayıp ne durumda olduğunu sorup duruyorlar. Bir kareyi tasarlarken nesneleri yerleştirmek ve boyutlandırmak kadar doğru yöne çevirmek de gereklidir. Nesneleri yönlendirmek genellikle bir veya daha fazla döndürme işlemini gerektirebilir. Yapım aşamasında olan karemize dönelim. Bu PP doğru konumlandırabilmek için 3 işlemede ihtiyacımız var. İlk olarak onu doğru boyuta getirerek başlıyorum. Sonra çizimde istenen şekilde döndürüyorum. Ve son olarak da öteleme kullanarak onu yerleştiriyorum. Ölçeklendirme ve öteleme işlemleri için çarpma ve toplama içeren basit formüller olduğunu daha önce görmüştük. Döndürme için trigonometri içeren biraz daha karmaşık bir formül devreye giriyor. Ayrıntılara kafanızı takmanıza gerek yok. Sonraki videolarda oraya değineceğiz. Şimdi, az önceki işlemleri neden söylediğim sırayla yaptığım hakkında konuşmak istiyorum. Yani ölçeklendirme, döndürme ve öteleme sırasıyla. Önce öteleme ile başladığımı farz edelim. Sonra döndürelim. Ve sonra da ölçeklendirelim. Bo yanlış bir yere gelmiş oldu. Demek ki işlem sırası çok önemli olabiliyormuş. Sıra önemli olduğunda ne deniyordu hatırlıyor musunuz? Evet, doğru. Değişmeli olmayan. Sıra değiştirebilme özelliğini aklınızda tutarak sıradaki alıştırmaya geçin ve Andy'nin odasını kendi yorumunuzda tamamlayın. İşi tamamladığınızda yönetmenden onay alacaksınız. Ondan sonra istediğiniz kadar fazla sahneyi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Sanat departmanının istemediği bazı şeyleri de ekleyebilir misiniz? Harika bir film yaratmanın yolu farklı opsiyonları değerlendirip en iyisini seçebilmekle alakalıdır. İyi eğlenceler.